Diyelim ki bu sizsiniz ve tatil için memlekete gideceksiniz. Uçağa biniyorsunuz ve uçaktaki çoğu yolcunun hasta olduğunu fark ediyorsunuz. Yanınızdaki yolcunun ateşi var gibi. Uff hostes de sanki öksürüyor. Sonra eve varıyorsunuz. Ailenizi gördüğünüz için sevinçli olsanız da kendinizi hiç iyi hissetmiyorsunuz. ...yarın daha iyi olurum, ümidiyle yatağınıza gidip uzanıyorsunuz. Ah, ertesi gün ne yazık ki kendinizi hiç de daha iyi hissetmiyorsunuz. Of, ateşiniz oldukça yüksek. Sonraki birkaç gün boyunca bile yatağınızdan kalkmaya haliniz yok. Kendinizi biraz daha iyi hissetmeye başlayınca bir bakıyorsunuz ki evdeki tek hasta siz değilsiniz. Babanız hasta, anneniz hasta... E, kardeşleriniz de hasta. En yakın arkadaşlarınızı arıyorsunuz. Onlar da hasta, hatta bütün aileleri hasta. Komşunuzla konuşuyorsunuz ve mahalleden birinin... ...hastalıktan vefat ettiğini öğreniyorsunuz. Üstelik haberler bu durumun sadece sizin şehrinizde olmadığını söylüyor. Hastalık ülkenin her yerine yayılmış. Üf, oldukça korkunç bir durum bu. Ama ne yazık ki olmayacak bir şey de değil. 1918 ve 1919 yılları kötü grip hastalığının yaşandığı dönemlerdir. Hatta o derece kötüydü ki, dünya genelinde neredeyse 50 milyonla 100 milyon insan hayatını kaybetti. Ekranda gördüğünüz, o dönemin geçici hastanelerinden birini gösteren ünlü karelerden biridir. O grip sezonunda o kadar çok hasta vardı ki hastaneler ihtiyaç sahibi hastalara yeterli yatak ve kaynak tedarik edemiyordu. Sözde normal grip sezonunda her yıl grip virüsü pek çok zarara sebep olmaktadır. Grip Amerika'da en ölümcül 10 hastalık arasında yer almaktadır. Ve her sene grip virüsünün neden olduğu komplikasyonlar ortalama 200 bin hastaneye yatırma vakasına yol açıyor. Her sene bu ülkede görülen 200 binlik rakama ek olarak yaklaşık 20 binle 40 bin kişi bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmektedir. Her sene 20 binle 40 bin arasında yaşanan ölümler. Gördüğünüz gibi grip hastalığı hafife alınacak bir şey değil. Aksi takdirde ciddi sonuçlar doğurur. Neyse ki yapabileceğiniz bir şey var. Evet. Evet, siz Grip aşısı. Günümüz modern grip aşısı grip enfeksiyonunu önlemede yüzde yetmiş etkilidir. Evet, bu da hastalığı ve ölümleri engellemek için oldukça iyi bir yoldur.